Aracınıza kolay gelsin. Sağ abi, hoş geldin. Aracımız Volvo Beku evet. 13 binli modüllü tescilli yükrülük aracımıza. Volvo Beku'larda çekidemeni takıldığı zaman dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Tabii. Her araç da öyledir gerçi ya. Ama bu araçta araçta birazdan daha. Bir neler var bu araç? Çekidemeni ulaştırmışız. Çekidemeni motaladık. 13 bin tescil içeride de modülümüz var. Hemen de arabanın içinde. Modül ne işe yarıyor? Arıza lambası yaktırmıyor. Ya, modülsüz de yapabilirdik. Müşterimizin tercihi garanti olmazdı tabii. 13.000 yaşam aküsünü şarj etmek için. Ön taraftan 3 tane kablomuz geliyor. Bir tanesi kontak, bir tanesi direkt 12 volt, bir tanesi de eksi. 12 mm kalın kablolarla birlikte. E, Sıratımız bitti, e, stoplarımız kaldı. Stopların bağlantısını yapacağız. Bir de ön tarafta bir sigorta bağlantısı var, onu yapacağız. Evet, V40'ı olan sürücülere buyuralım. Çeki Demir'i takarken modül mutlaka. Modül mutlaka kullanalım abi, kullansınlar. Gayet de güzel oldu. Gayet de güzel oldu, yakıştı arabaya da. Bol, bol güçlü bir araba, Çeki Demir daha da güçlü oldu. Evet. <gülüyor>